kosinüs 2 teta c'ye eşitmiş ve teta'nın ölçüsü 0 pi arasındaymış. Sinüs teta için sinüs teta için c'yi kullanarak bir formül yazmamızı istiyorlar. Güzel. Ben de soruyu karalama defterime kopyaladım. Şimdi bakalım neymiş? Kosinüs 2 teta c'ye eşitti. Evet, c eşittir kosinüs 2 teta. Toplam açı formüllerini hatırlıyorsunuz, değil mi? Mesela kosinüs alfa artı beta, Kosinüs alfa çarpı, Kosinüs beta, eksi sinüs alfa çarpı sinüs betadır. Peki, bu formülü burada kullanabilir miyiz? Bakın, bu teta artı teta. O zaman bunu, kosinüs ve sinüs kullanarak tekrar yazabilirim. Ve daha sonra, kosinüs yerine sinüs kullanmanın bir yolunda bulursam, soruyu çözmüş olurum. Evet, başlıyoruz. Kosinüs 2 teta'yı şöyle yazalım. Kosinüs teta, artı kosinüs teta. Artık toplam açı formülünü uygulayabiliriz. Kosinüs teta artı teta eşittir kosinüs teta çarpı kosinüs teta eksi sinüs teta çarpı sinüs teta. Bu, kosinüs kare teta'ya bu da sinüs kare teta'ya eşittir. Yani, kosinüs kare teta eksi sinüs kare teta. Evet, c'yi kosinüs kare teta ve sinüs kare teta kullanarak baştan yazmayı başardık ama soru da sinüs teta isteniyor. Burada sadece sinüs teta bırakabilirsek, yani kosinüs kare teta'yı sinüs teta'ya çevirebilirsek, sinüs tetanın ne olduğunu bulacağız. Bir bakalım. Pisagor özdeşliğinden, kosinüs kare teta artı sinüs kare teta'nın 1 olduğunu biliyoruz. Peki, kosinüs kare teta'yı yalnız bırakırsak, ne olacak? Hemen yapalım. İki taraftan da sinüs kare teta çıkaralım. Kosinüs kare teta eşittir 1 eksi sinüs kare teta. Şimdi buraya kosinüs kare teta yerine 1 eksi sinüs kare teta koyalım. Ve 1 eksi sinüs kare teta eksi sinüs kare teta elde edelim. Bunların hepsi c'ye eşit. Devam. c eşittir. 1 eksi, 2 sinüs kare teta. Evet, sinüs teta'nın ne olduğunu bulmamıza çok az kaldı. Önce iki tarafı, iki tarafı da eksi 1 ile çarpacağım ve yani böylece terimlerin yerleri değişmiş olacak. Eksi c eşittir, 2 sinüs kare teta, eksi 1. Şimdi iki tarafı 1 ekleyelim. 1 eksi c eşittir, 2 sinüs kare teta. 2'ye bölelim ve sinüs kare teta eşittir, 1 eksi c bölü 2 bulalım. Sinüs teta için iki tarafın kare kökünü almamız lazım. Sinüs teta eşittir, artı eksi kare kök içinde 1 eksi c bölü 2. Ama hangisi? Evet, şimdi videoyu bir kere daha durdurun ve burada verilen bilgileri kullanarak bu soruya bir cevap arayın. Pozitif mi yoksa negatif mi? Soruda teta'nın 0 ile pi arasında olduğu bilgisi verilmiş. Şuraya hemen 0 ve pi radyan aralığında minik bir minik bir birim çember çizelim. Burası 0 radyan, burası da pi. Bu bilgiye göre teta ya birinci ya da ikinci çeyrekte olacak, değil mi? Böyle bir açı olabilir, böyle de olabilir. Ama böyle olamaz. Bir açının sinüsü neydi? Y koordinatı. Birinci ve ikinci çeyrekte, birinci ve ikinci çeyrekte y koordinatı her zaman pozitiftir. Bu da pozitif kökü almamız gerektiğini söylüyor ve sinüs teta'yı kare kök içinde 1 eksi c bölü 2 olarak bulacağız. Yani cevabı kontrol için, kontrol etmek için soru ekranına dönelim. Sinüs teta eşittir, kare kök içinde 1 eksi c bölü 2. Ve tabii ki doğru.